sevgili öğrencilerim merhabalar çemberde uzunluğun ikinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte hemen bira bismillah diyelim ilk sorumuzla başlayalım bakalım ne diyor şimdi o e'yi 15 vermiş şuraya bir 15 çakalım hemen şimdi yarı çapı 20 vermiş o halde şurasına da 20 diyelim Şuranın da yarıçap olduğunu görüyorum. Toplam 20 olmalı. Demek ki CE'ye 5 kalabilir diyelim. Şurada da 15, 20 25 üçgenini gördüm. AE'ye de 25 yazdım dostlar. Şöyle 25 olduğunu güzelce yazalım. Şimdi bundan sonra iki seçeneğim var. Ya DB'yi birleştirip denizli açısının 90 derece olduğunu söyler ve iki dik açıdan, iki dik üçgenden benzerlik yaparak soruyu bulabilirim. Ya da Kuvvet alımı yapabilirim arkadaşlarım. Şunu şöyle diğer yarıçapı uzattığımda şurası 20'dir. Şu Edirne noktasına göre 3 kuvvet uygulayalım. Yani x çarpı 25, x çarpı 25 eşittir 5 çarpı 35. 5 çarpı 35. Hemen sadeleştirme mi yapıyorum? 5'e böldüm, 5'e böldüm, 5. Bir daha 5'e böldüm, 5'e böldüm, 7. Yani x eşittir 7 çıktı sorunun cevabı Edirne'den geldi hemen geçiyorum ikinci soruma dikdörtgen çemberin çapıymış e b e B'miz bir çap. Peki acyi 20 vermiş şimdi ac20 ise 12 16 20 üçgeni var burada dostlarım Demek ki dc 16 yani ABD 16 diyebilir. sonra bakın şu de e ile Şurayı birleştirdiğimde diklik oluyordu değil mi? Şurası çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece ve diklikten, diklik indiğinden dolayı, burası da 90'dır çünkü dikdörtgen demiş, bir öklik çakabilirim. Yani 12'nin karesi E' a ile 16'nın çarpımına eşit. Yani 144, 9 ile 16'nın çarpımıdır. Buraya da 9'u yazdım. Çemberin çevresini soruyor. Arkadaşlar biz çemberin çapını bulduk 25. Demek ki yarı çap dediğimiz şey 25 bölü 2. Çemberin çevresi dediğiniz olay 2 pi r formülüyle bulunur. R yerine hemen 25 bölü 2 yazdım. İkiler gitti. Cevap 25 pi çıktı. Üçüncü sorumuzdayız. Bir kuvvet alımı sorusu gibi geliyor bana. <gülüyor> Şuradan hemen dış kuvveti yapalım c'den. Birinci uzaklıkta 10 3. İkinci uzaklıkta 10 3. Yani 10 köküçün karesi 300. Eşittir. 12 çarpı şuranın tamamıydı arkadaşlarım. 12 çarpı AC diyelim biz oranın tamamına. Hemen 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 100. 4'e böldüm 4'e böldüm. 25 çıktı AC. 12 4 daha 16'sı burada. 25 olması için şuraya da 9 kaldı. Şimdi diyor ki E noktasından geçen en kısa kiriş. Biz biliyoruz ki bir noktadan geçen en kısa kiriş... Tam o noktada 2'ye bölünen Kiriş olmak zorundaydı Hemen iç kuvvet yapıyorum X çarpı X yani X kare eşittir 4 çarpı 9 yani 36 Demek ki X 6 Kirişin uzunluğu da 6 ile 6'nın toplamı 12'yi yapıştırdım Geldim şuna OC OD'ye eşitmiş o da DB'nin iki katıymış arkadaşlarım DB'ye hemen şöyle bir K yazarsak OD de 2 kaymış, OC de 2 kaymış ki bakın çemberin yarıçapı 3K çıktı. O halde şu AC'nin de K olması lazım dedi. EC paralel EC paralel FD. Şu 5 ile 20 de paralelmiş olduğuna göre AB kaçtır diye bir soru soruyor. Çemberin çapını soruyor bize dostlarım. Şimdi neler yapabiliriz diye şöyle bir uzatalım bunu. Şunu da şöyle bir uzatalım. Paralel doğruları bir uzatmış olduk. Kuvvet alalım diye düşünüyorum arkadaşlar ama bir işimize yarayacak mı ben de bilmiyorum. Bir deneyelim. Şimdi ee, nasıl yapalım? Şimdi bunlar paralelse bir kere şu aradaki yayların ölçüleri eşit Yani bildiğim her şeyi konuşmaya çalışıyorum dostlarım. Bilgimi göstermeye çalışıyorum kısaca. E, tabii bunları çizersek bir ikiz kenar yamuk çıkacak buradan karşımıza şöyle çizdiğimizde bir ikiz kenar yamuk çıktı ee, bu ikiz kenar yamuğun tam şöyle ağırlık merkezinden de bir doğru geçirmişiz dostum bu alan ikiye bölündü başka neler söyleyebilirim tabi yine ağırlık merkezinden geçtiği için şu parçayla şu parça şu parçayla da şurası birbirine eşittir dedik şimdi bakın şu c noktasına göre kuvvet alalım iç kuvvet k çarpı şuradaki 5k k çarpı 5 k eşittir 5 çarpı 20 5 çarpı 20 5'ler gitti k kare 20 ise k eşittir 2 kök 5 çıktı ab'yi soruyor yani bize şuradan 3 6 k'yı soruyor 6 kere 2 12 kök 5 geldi sorumuzun cevabı evet 5. sorudayız arkadaşlarım Şekilde o merkez çember db noktana kesiyor 6 6 demiş dc 4 nedir diye çemberin çevresini soruyor. Şimdi hemen şuradan kenar ortayımı çizdim. Bu kenar ortay çapı gören çevre açıyı oluşturduğu için kesinlikle 90'dır dedim. Ve bakın burada bir kayı kuralı gerçekleşti. Hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman aynı zamanda açıortay ortay da oldu diyelim. Bu üçgen bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi şuraya x dersek önce şu kuvveti alalım. 6 çarpı 12 eşittir diyelim 4 çarpı 4 artı x 4 çarpı 4 artı x hemen 4'e böldüm 4'e böldüm 3 18 eşittir 4 artı x x eşittir 14 burası 18 ise ikiz kenar olduğu için bu da 18'dir çemberin yarı çapı 9 geldi çevresini soruyor yani 2 pi soruyor 18 pi'dir sorumuzun cevabıdır dedik şekilde o merkezli çember yayı ile K merkezli çember teğettir. Hemen bunların merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirdim. Teğet olduğu doğruya yarıçapı dik, yarıçapı dik çizdim. Tam şu köşeyi de şöyle birleştirirsek bu da açıortay ortay oluyordu dostlarım. Yine buraya dik olduğunu, teğete dik olduğunu bildiğimiz için dik dikleri yaptık. Bakın 120, 90, 90 şu açıya mecbur 60 kaldı. Hatta bunlarda 30 derece. 30 derece diye de ayrıldılar. Peki çemberlerin yarıçapları oranı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi ben şuradaki küçük çemberin yarıçapına r dersem 30'un karşı r ise 90'ın karşısı yani şu uzunluk 2r olur. Ee, sonra tabii ki şurası da r diyelim. Sonra sonra sonra şuraya bir büyük r yazalım. Şurası da büyük r gelsin. Bakın burada da benzerlik yapabiliriz eğer istersek. Ya da yine 30'un karşısında büyük R varsa 90'ın karşısında 2 tane büyük R olmalı. Bir R'si buradaysa şuraya da 2 büyük R bir tane kalmış olur. Yani büyük R eşittir. 3 tane küçük R oldu. yarıçaplar oranı da 3 çıktı diyebiliriz. Şuna bakalım hemen. Çemberler birbirine teğet. AC'yı 15 vermiş. O halde 15 eksi BD'yi 10 vermiş. BD 10. Şimdi burası da X. Tabii ki burası da 10-X. X nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi şurayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim. Çemberde açıda öğrendiğimiz bir kural vardı. Bu açıya A dersem şu yay 2A. Tabii bu yay 2A ise bunda da şurası 2A olacak arkadaşlarım. Hatırlarsanız şu doğrunun. Birinin üstünde birinin altında kalan yay uzunlukları eşitti. Dolayısıyla burası da A. Şimdi şuna B dersem şurası 2B. O zaman burası da 2B. Demek ki bu da B oldu. Hadi şunlara da CC yazalım. Şimdi hemen benzerliğimizi konuşturalım dostlarım. Burada A'nın karşısında 10-X var. Benzerliyorum. 10-X bölü. Burada A'nın karşısında X var. Eşittir. Burada B'nin karşısında X var. Burada b'nin karşısında 15 eksi x var dedim. Hadi şimdi bunları da içler dışlar yapalım. Ya da isterseniz tek tek şıkları deneyin. Mesela 5 desek. 5 desek buraya. 10'dan 5 çıktı. 5 bölü 5'den 1 olur. 5 desem 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olur. 1 eşittir 1 bölü 2 oldu. Olmaz. 6 diyelim. 10'dan 6 çıktı. 4 bölü 6 olur. Yani 2 bölü 3. 6 dersem... 6 bölü 9 olur. 6 bölü 9 da 2 3'tür. O zaman 6 sağladı deyip direkt işaretleyebilirsiniz de. Ya da dediğim gibi içler dışlar da yapabilirsiniz. Şuna bakalım. Evet. 4 var, 6 var, 2 var. Gelin şurada bir kuvvet alalım. Şu dc'yi bulalım. 4'ün karesi bakın t'yet. 2 çarpı tamamı. 4'ün karesi 16, 2 çarpı 8 olacak. Demek ki şurası 6 başka. Bu paralelmiş bunlar birbirine arkadaşlarım. Madem ki paraleller bu paralel doğru burayı 1'e 3 oranında böldüyse x'e 3x diye de burayı bölmeli. Şimdi 6'dan dış kuvvet alalım. 6'nın karesi 36 x çarpı tamam. Yani x çarpı 4x olmalı. Bu durumda x kare 9 olur. x de 3 gelir deriz. Evet, çevirdim arka tarafı ve 9 numaralı sorudayım arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. ABC üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. AB eşittir. AC. Tamam ikiz kenar bir üçgenmiş bu. Şimdi bir kere burası 12 ise bu da 12. Burası 8 ise bu da 8. Bakın dondurma yapıyorum. Dışarıdan çizilen iki teğet eşittir kuralı yapıyorum. Tabii ki ikiz kenar olmasından sebep bir kere burası 20 ise bu da 20 olacak. O zaman şuraya da 12 kaldı. Dondurmadan bu da 12 oldu. Bize de diyor ki A noktasının çembere en yakın uzaklığı kaç santimdir diye soru soruyor. Yani A'dan aşağıya bir diklik indirin diyor ki iki kenar olduğu için bu diklik kenar ortaya olacak. Tam da buraya düşecek. İşte bakın 12, 20, 16. 12, 16, 20 üçgeni ee, çembere en yakın noktasıymış. Pardon yani şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şuradaki X'i soruyor. Çembere en yakın noktası burasıdır ki bu uzaklığı soruyor bize şimdi biz çemberin yarı çapını da bulalım isterseniz bir de buradan, ee, şuradan da bir diklik çizersem şurası x ise burası toplam 16-x olacak şurası e, ne diyelim 16-x bölü 2 ya da şuna 2x diyelim biz burası 16-2x yani 8-x 8-x oldu yarı çap bu da 8-x geldi Şimdi acaba 6, 8, 13 üçgeni olur mu? X'e 2 desek geliyor mu bakalım bir? Evet 6, 8, 10 deniyorduk arkadaşlar. Videoyu bir durdurdum az önce. Çünkü bir misafir geldi. Onunla konuştuk. Şimdi X'e 2 desem burası 6 olur. X'e 2 desem bu 6, bu da 4 oluyor. Evet X eşittir 2 oluyor. Bize de 2X'i soruyordu. Cevap 4 geldi. 10. soru. Noktalarda verilmiş. 9 var, 15 var. 9, 12 15 değil mi arkadaşlarım? O yüzden şurası 12 x olur. Peki burası teğet 15 ise bu teğet de 15 olacak. Şuraya 6 kaldı. Hadi bir de kuvvet alalım. Bakın şu h noktasından bu teğettir. 6'nın karesi 36 yapar. 12 x çarpı tamamı 12 x çarpı tamamı da 12. 12'ye böl 12'ye böl 3 eşittir 12 x. Demek ki x eşittir 9 olmak zorunda. 11'e baktık. Bakın hemen AC çap arkadaşlar merkezden geçtiği için. Çapı gören çevre açıya 90'ı çaktım. DC 8 vermiş. AD'yi de 30 vermiş. AD neresi? Şuranın tamamı da 30. Demek ki şurası 30-X. Ben şurayı çizersem şurayı çizdim. Bu da çapı gören çevre açı 90 derece oldu. Ee, bir benzerlik yapalım mı diye düşünüyorum şu 24'ü nasıl kullanacağız şimdi burası 30 24 ise burası 18 çünkü 3 4 5 üçgenin 6 katı 4'ün 6 katı 5'in 6 katı bu da 3'ün 6 katı olacak 18 o zaman şurası 10 burada da bakın 5 12 13 üçgeninin 2 katı var demek ki 26 olacak burası hatta 13 13 diye de yarı çapımız bölünecek şimdi benzerlik yapalım isterseniz şuraya A diyelim ee, şurası 90 Şuraya B yazalım. Hangisiyle benzerleyelim? Bununla A 90 şuraya da B yazayım. Evet şu küçük üçgenle en büyük üçgeni benzerleyebilirim. Bakın burada B'nin karşısında X var. Büyükte B'nin karşısında 18 var. Küçükte 90'ın karşısında 8 var. Büyükte 90'ın karşısına da 30 düşmüş. Şimdi 6'ya böl 3, 6'ya böl 5... 24/5 ya da 48/10 yani 4.8. Evet, öplit gibi duran bir soru. EF'ye ne vermiş? 14 vermiş. Şu aradaki uzunluk 14. Buna göre AB tamamı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi hemen e, şuradan bir R diyelim burası yarıçap. Şurayı çizelim burası yarıçap. Şuraya x dersem şurası 14 eksi x olur. Şimdi hemen şurada ee, bir pisagor bağıntısı yapalım. R kare eşittir. R kare eşittir. Bir karesi artı bir de x kareye. Şuradan bir pisagor yapalım. Yine r kare eşittir. Yani devam ediyorum o halde. 14 eksi x'in karesi artı 6'nın karesini. Şimdi buradan hemen X'i bulurum. X'i bulduktan sonra R'yi bulurum. Zaten R'yi bulunca da bana 2R'yi soruyor. Cevap gelir. Ama diyorum ki hani böyle Pisagor'la uğraşmaktansa şimdi 6 ile 8 var ya acaba bunlar 6, 8, 13 geni olur mu? Yani R 10 olsa tabii ki burada da 10 olur. O zaman burası 6 olur. Acaba burası 8 oluyor mu? Evet 14-6 bakın 8 oluyor. Gerçekten de 6, 8, 13 geniymiş. Yani şu işlemi yapmamıza gerek kalmadı. E çok zor bir işlem mi? Değil ama olsun. işimiz kolayladı. Şimdi yarıçap çap 10'sa çap ne çıkıyor? 20 yani Edirne. Evet. Şekildeki o merkezi çemberler verilmiştir. C, D, T, A, B, Kiriş, A, K, 8. Hemen 8'i patlatalım. kt 10. Bunu da yazalım. C, D, T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, Şuna dik indirdiğimde bir kere burayı 5, 5 diye ikiye bölüyor. Tabii ki büyük çemberinde kirişi olduğu için burayı 13 diye böldüyse burayı da 13 diye bölecek. Buraya da 8 kalıyor dostum. <gülüyor> Sonra şuradan TYT dikme indirelim. Burası R olsun. Küçük R tabii ki küçük çemberimin yarıçapı. Burası da büyük çemberimin yarıçapı R. Şimdi AK 8, KT 10, CD'yi soruyor bize. Şuna X diyelim. Burası da X oldu. Şimdi şurası da bizim küçük çemberimizin yarı çapı küçük R diyelim. Biraz şekil karışıyor gibi gözüküyor tabii ki ama bakalım çıkacak herhalde. Şimdi şuraya da hadi bir harf yazalım. A diyelim. 5 var, R var, A var. Yani çok da bir şey olmayacakmış gibi duruyor ama buradan bir bakıldığında hmm. Üste nasıl bir şey yapabiliriz? 28 26 mı geliyor? Burası? 26 Şurası 13 geldi tamamı. Şöyle çizdiğimde bu da büyük R oldu. Hmm, şimdi bir şeyler oldu işte bu büyük R'yi görünce. Bakın şurada bir Pisagor yapalım hemen. A kare ile 13'ün karesinin toplamı. Bir yazayım. A kare artı 169 eşittir. Büyük R'nin karesine bu 1. Şuradan bir küçük pisagor yapayım. A kare artı 5'in karesi. Yani 25 eşittir. Küçük R kare bu 2. Şuradan bir pisagor yapayım. Oradan da büyük R kare eşittir. Küçük R kare artı X kare geldi. Şimdi bakın şu iki denklemi birbirinden çıkartıyorum. A kareler gitti. Buradan 144 kaldı. Değil mi? Doğru. Evet. Eşittir. Büyük R kare eksi küçük R kare geldi. Zaten bu da bu tarafa atınca bakın X kare ne oluyor? Büyük R kare eksi küçük R kare. Yani 144 oluyor. X kare yüz, 144 ise X eşittir. 12 geldi. Bu da 12. Toplam 24 oldu. Sorunun cevabı. Bu sorudayım. Bakın ne diyor? Şu ET'yi bir bulalım. Hemen dıştan kuvvet yapalım. 6'nın karesi 36. A çarpı tamam 36 eşittir A çarpı A artı 12 ne diyebilirim buradan 2 olsa olmaz 3 olsa olmaz 4 olsa olmaz 5 olsa hiçbir şey olmuyor A'yı bir şekilde virgüllü falan buluyoruz galiba A artı 12 dedik neyse şurası 10 şurayı çizersen çapı gören çevre açı olur 90 Bakın 12, 16, 23 geni var. Şurası 16 o halde. Ee, burası A ise, burası da A çıktı. Bunu da bulmuş olalım. EB paralel. EB paralel. AK. Tamam onlar paralel zaten. Burada bir dikdörtgen çıkmış oldu zaten karşımıza. Hmm. Ee, sonra şuradan paralelden bir diklik geçirsek x bölü 2 x bölü 2 diye buluruz hiçbir şeye yaramaz OA 10 12 ve 6'yı gördük yarım çemberde x nedir diye bir soru soruyor devam edelim biraz daha düşünelim arkadaşlar şimdi bu a'yı bulsam bir şeye yarayacak mı burası da a'dır ee, burası çarpı tamam Derim, evet a'yı bulsam bir işime yarıyormuş o zaman bulalım biz a'yı şunu bir açalım 36 eşittir a kare artı 12a yani a kare artı 12a eksi 36 eşittir 0 geldi. Şimdi 36 6 ile 6 desek eksi 36 olacağı için olmaz. E 18 ile 2 desek yine olmaz. 12 ile 3 desek e yine olmadı. Bu çarpanlarına ayrılmıyor mu ya? Lan yani şurası 6'nın karesi değil ki ya. 6 teğet değil ya arkadaşım. 6 çarpı tamamı 16 olacak. 6 çarpı 16 eşittir. A çarpı A artı 2 12 olacak ya. Yanlış söyledik arkadaşlar tam. Şimdi bir daha toparlayalım burayı. 6 ile 16'nın çarpımı 60 36 daha 96. Şimdi 96 bir şeyle bir şeyin 12 fazlasının çarpımı mesela 4 desek burada hemen. 4 dediğimde 4 ile 4 artı 12 16 oluyor yemez 5 desek 17 oluyor 6 desek 18 oluyor yine yemiyor 6 ile 16'nın çalışması çarpımı 60 36 daha 96 tamam şuradan bir daha toparlayalım ya bir bulamadık anasını satayım 6 ile Lan yine 16 dedim yine yanlış yaptım ya. of arkadaşlar bu soruyu baştan çözelim tamam mı? Burada bir sıkıntı var. Biz kuvveti baştan yanlış aldık. 6 çarpı 16 da olmaz. 6 çarpı 6 artı x demeliyim ben oraya. Anca öyle bulurum oradaki kuvveti de. O kuvvetten de bir şey gelmiyor zaten. Yalandan yere zorlamanın anlamı yok. Biz şöyle yapalım. Şuradan bir diklik indirelim. Burayı 8 8 diye bölsün bu diklik. Şurada bir 6 8 10 oluşturalım. Sonra... Burayı da x/2. Lan ne kadar kolaymış Mersin. Şuraya bak. 8 burası. Burası da 8 olacak. Yani x/2 2 x eşittir, 4. Ya şurada yalandan yere öf neyse tamam önemli değil. Hallettik sonuçta. Hoş bir. Evet şuna bakıyoruz. Şekildeki 10 merkezli yarım çemberler görülmektedir. AC 6. Tamam. Şimdi şunu düşündü, şunu şimdi 4 olduğuna göre M merkezli çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki şöyle yapalım. Şuraya A diyelim. Şimdi burası 6 artı A ise şurası da 6 artı A olacak. Hatta biz buna 2 A diyelim. Burası 6 artı 2 A olsun. Toplamı ne oldu? Şunun 6 artı 4 A yani 3 artı 2 A 3 burası olmak zorundadır ki 3 artı 2a olsun pekala buna da eyvallah şimdi şurası da toplam 6 artı 2a olmalı çünkü büyük çemberin yarıçapı. o zaman buraya da 2 artı 2a kaldı ve bakın şuradan da çapı gören çevre açıyı çizdiğinde diklikten diklik indiğini gördük hemen ökleti çakalım 2 artı 2a'nın karesi 2 artı 2a'nın karesi eşittir 2A çarpı 6 artı 2A çarpı 6 artı 2A diyelim. İşte mevzu bu. Şimdi tabii bunu bir de açacağız arkadaşlarım mecbur. Buradan direkt A'yı bulabilir miyim? Yani deneyerek bulabilirim tabi ki ama uzatmayalım biz direkt açalım. Birincinin karesi 4 ikincinin karesi 4A kare birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 8A eşittir. 2A ile 6'yı çarparsam 12A. 2A ile 2A'yı çarparsam 4A kare. 4A kareler gitti. 4A eşittir 4. A eşittir 1 çıktı. Bayağı da kolay bir şey çıktı. A 1 ise şurası 5 oldu. Bakın mb B. 5. 3 artı 2A'ydı ya 5'ti. Demek ki onun yarıçapı da 5. Hadi son sorudayız arkadaşlarım. Şuna bakalım. Çekildeki çemberler birbirine teğettir. Önce gelin şu 4'ten kuvvet alalım. 4'ün karesi 2 çarpı şuranın tamamı. Yani 8'i o zaman burası 6. Şimdi şuraya da y diyelim. Şöyle bir kural var arkadaşlarım. Bakın papatya kuralı derim ben. 6 bölü 4. Yazayım hatta. 6 bölü 4. Çarpı 2 bölü 6. Çarpı y bölü x. Eşittir 1 olur. Burada böyle bir kuralımız var. Normalde müfredattan kattı bu kural ama ha, burada karşıma sorusu çıktı. O yüzden kullanıyorum bunu da arkadaşlarım. Belki kuvvet almayla farklı farklı kuvvetler olarak da yapabilirdim ama çok uzatmış olurum diye düşünüyorum. Bence bu daha kolay olacak. Evet 6'lar gitti. 2 ile 4 gitsin burada. 1 bölü 2 bu tarafa atalım. 2 olsun. Yani y bölü x eşittir 2. Y eşittir 2x. Şuraya da 2x yazalım. Şimdi hemen şu 6'dan kuvvet alıyorum. Bakın bu t'ye 6'nın karesi. Şurayla kuvvet alıyorum. 6'nın karesi yani 36 eşittir. X çarpı tamam. X çarpı 3X. 3'e böl 3'e böl 12 eşittir. X kare X eşittir. 2 kök 3. Cevap Bursa'dan geldi. Evet destek işte, dostlar. Yoruldum. bayağı yoruldum. Baya da terledim ama çok sıcak. İnşallah bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Bir sonraki konumuzda. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.